Arkadaşlar merhaba iddia Tahmin Oyunu Paylaşım Merkezi kanalına hoş geldiniz. Bugün sizler için yine güzel maçlar hazırladım. İnşallah yine başarılı oluruz. Altı tane güzel maçımız var. Bir tane kuponumuz var. Bir tane iddialı kuponumuz var. Tabii ki aklınıza yattığı takdirde değerlendirebilirsiniz. Dün bir konumuz kazandı arkadaşlar ve 5'te 4 yakaladık. 5'te 4 bir maçımız maalesef şanssızlık diyelim. Olabilir o da nazarlık olsun. Maçlarımıza geçelim hemen arkadaşlar. İlk maçımız saat 19'da başlayacak. Açılış oranı 1.83-3. 1.83-3. Evet arkadaşlar karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç. Türkiye 1. Ligi'nden Altay Altınordu maçı. Biz bu iki 2.5 üst aldık. 1.50 oranda. Aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. İlk maçımız bu şekilde. Saat 19'da başlayacak. Türkiye 1. Ligi'nden. Altay, Altınordu maçı. Dilyen karşılıklı gol varını alır. Dilyen üstünü alır. Dilyen. Bakın arkadaşlar. Dilyen. Ev sahibi 1.5 üstünü olabilir bu maçın. Ev sahibi 1.5 üst oranı 1.67. Altay bugün kazanır diye düşünüyorum. 1.80 oranı var. Güzel bir oranı var. Bunu da bu şekilde değerlendirebilirsiniz. İkinci maçımız <gülüyor> 1.70. 3.25. 3. 3. 1.70. 3.25. 3. Buradaki değerleri e, dikkatle izleyin arkadaşlar. Çünkü ilk yarı maç sonucu oynayan arkadaşlar bunlardan da e, yararlanabilir. Yine maçımız karşılıklı gol var ve üst. Karşılıklı gol var oranı 1.40. Üst oranı 1.40. İsviçre Şarlenge Liginden Winterhurt-Krins maçı. Dün videomuzda paylaşmış olduğumuz maçlarımız arkadaşlar Piyast maalesef gelmedi. 2.5 üst gelmedi. Biz B'den Uyergarden maçına biz ev sahibi 1.5 üst dedik. 1.80 orandan en son 1.90'lara çıkmıştı. Karşılıklı gol var ve üst dedik. Onlar da geldi. 1.80 güzel bir oran yakaladık. Yine e, Kopenhag LNGB maçına Karşılıklı gol var dedik 1.65 65 oranda ve üst dedik arkadaşlar ve Excel'de yapmış olduğumuz analiz maçın 2'den 0 bitebileceğini e, göstermişti Excel bize dikkatli izleyen arkadaşlar kazanmışlardır. Utsikten Falkenberk maçı yine iki buçuk üstümüz ve karşılıklı gol varımız geldi bir 50 oranda yine Greford Holsten Kil maçı. 2.5 üstümüz ve karşılıklı gol varımız geldi. Bu maçlarımızı değerlendiren arkadaşlara ıı, arkadaşları tebrik ediyorum. Yine bugün Dün arkadaşlar Videomuzda paylaşmış olduğumuz 2.47 oranlık kuponumuz başarılı bir şekilde geldi. Onu da Şöyle ekrana vereyim. Ben ve Garden maçına maç sonucu 1 dedim. 1.70 oranından ve Greifold-Holstein maçına karşılıklı gol var demiştim. Ve canlıdan aldıklarımız arkadaşlar 3 tane kupon yakaladık. 2.22 Brickton karşılıklı gol var ve Zaragoza 0.5 üstüne aldım. Bunları kombin halinde e, yapıyorum. Yine 3.05 güzel bir oran yakaladık arkadaşlar. E, siz de canlı paylaşımı istiyorsanız, canlı paylaşmamı istiyorsanız yorum kısmında belirtebilirsiniz. Videoları izleyen 100 kişi ama katılım sağlayan 3-4 kişi çok çok az bir katılım var. O yüzden şu anda paylaşıma başlamadım. Eğer ki istiyorsanız, bu tür paylaşımları ben sizlerle paylaşmayı düşünüyorum. Herkesin kazanmasını istiyorum. Evet, maçlarımıza kaldığımız yerden devam edelim. Üçüncü maçımız 2-30-3-2-15. 2 3 2.15 Buradaki değerleri takip edin arkadaşlar. Bu maç yine 2.5 üst ve karşılıklı gol var beklediğimiz bir maç. 2.5 üst oranı 145 Karşılıklı gol var oranı 140 40 Avusturya 2. Ligi'nden de o maçı arkadaşlar. Dillian 2.5 üstüne alır bu maçın. dileyen karşılıklı gol varını alır. <gülüyor> 140 40 oranda güzel bir oran. Evet bu maçımız da bu şekilde şu anda oran değişti ama pek fazla bir şey fark edeceğini sanmıyorum hemen bir sonraki maçımıza geçelim 2.30 2.55 2.50 2.30 2.55 2.50 Bu maçta biraz farklı bir tercihe gittim arkadaşlar. Her ne kadar maç 2'den 2 gözükse de üst ve var gözükse de arkadaşlar ben farklı bir tercihe gittim. Portekiz 2. liginden Olivier Rense, Villa Villafrancoise maçı. İlk yarı 0.5 üstünü aldım arkadaşlar 1.40 oranda. Tabi dileyen 2.5 üstünü de alabilir bu maçın. 2 oranda. Ben ilk yarı 0.5 üst geleceğini düşünüyorum. <gülüyor> Kuponumuz arkadaşlar Altay Altınordu ev sahibi 1.5 üst 1.67 oran. Paderborn Haydınheim maçı karşılıklı gol var. 2.42 oranı var. Değerlendirmek isterseniz bol şans diliyorum. Evet, bir sonraki maçımıza geçelim. 1.25 4 5.25 1.25 4 5.25. Dediğim gibi canlı paylaşımımı istiyorsanız arkadaşlar yorum kısmına, videonun yorum kısmına belirtebilirsiniz. Canlı maç paylaşımı istiyoruz diye. O şekilde başlayacağız inşallah. Evet karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz başka bir maç arkadaşlar. Fortuna-Köln-Homberg maçı. 1.25-3.95.50'ye çıkmış. 1.25-3.95.50 Evet oranlar sürekli güncellendiği için biraz farklılık gösterebiliyor. Tabi sadece Excel'de yapmıyoruz analizi arkadaşlar. Bunun farklı... <gülüyor> Analiz türleri var. Evet yine karşılıklı gol var ve üst beklediğimiz bir maç arkadaşlar. Fortuna Köln-Homberg maçı Almanya Bölgesel Lig Batı'dan. Karşılıklı gol var oranı 1.65 üst oranı 1.40. Hangisi aklınıza yatıyorsa değerlendirebilirsiniz. Ve son maçımız 1.55-3.30-3.50 1.55-3.30-3.50 Evet yine karşılıklı gol var. Ve üst beklediğimiz bir maç. Maç birden bir bitebilir arkadaşlar. Bu maçı birden bir de değerlendirebilirsiniz. İskoçya liginden Dunday United maçı. Karşılıklı gol var. Oranı 1.40. Üst oranı 1.40. Birden bir oranı 2.15. Onu da değerlendirebilirsiniz. 1 ve 2.5 üstünü alabilirsiniz bu maçın. 1 ve 2.5 üst oranı 2. Oran. Hangisi sizin aklınıza yatıyorsa o şekil değerlendirme yapabilirsiniz, değerlendirmeye alabilirsiniz. Maçlarımız bu şekilde arkadaşlar. Hepimize bol şans, bol kazançlar.